Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için öncelikle kuru malzemeleri bir tencerenin içine alıyorum ve çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada bunu yapmamız çok önemli çünkü sütlu tatlılarda topaklanma olmaması için. Bu şekilde önceden hepsini harmanlamak, homojen olarak karıştırmak çok çok mühim. Ardından sütümü ilave ediyorum. Ben bugün bu tarifi iki ölçü hazırladım, büyük miktarda yaptım. Fakat videonun altındaki açıklama kısmına sizler için bir ölçü, yani bir litrelik sütten yapabileceğiniz tarifi ekleyeceğim. Sizi gerçekten üzmeyen, hiçbir şekilde yani çok çok tadına ve kıvamına güvendiğim bir tariftir. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar zaten çok kişiden güzel geri dönüş aldım denedikleri ve beğendiklerine dair. Bu şekilde tarifimde iki tane yumurta var onların bu şekilde sarısını ayırıyorum çalışırken yumurta kabuğunun gıdanın içine kaçmaması için bu şekilde bakın dikkatlice ayırıyorum ve önce bir tabağın içine alıyorum ardından karışımımı ekliyorum bu mutfakta çalışırken küçük ama hayat kurtaran bazı ipuçları sizlerle de paylaşmak istedim güzelce çırpıyorum Ocağın orta gözüne böyle orta ateşte bir ateşe koyarak devamlı karıştırarak pişiriyorum. Ben bugün magnoliamın muhallebisini böyle kalın tabanlı bir tencerede pişirdim ve kesinlikle hiç dibini tutmadı. Zaten sürekli karıştırdım. Kaynamaya başladıktan sonra da 4-5 dakika kadar kaynamasını sağladım. Bu şekilde içinde un ve nişasta kokusu hiç kalmadı. 2 paket kremayı ekleyerek ara ara karıştırarak bu şekilde ılık hale gelmesini sağladım. Şimdi e, süt kreması ekleyeceğiz içine eklemeden önce ben bu şekilde yine şöyle bir çırpıyorum kenarlarını e, şöyle sıra sıra spatula ile Muhallebimin kıvamının e, çünkü böyle akıcı güzel olması böyle bulutsu olması çok önemli 2 paket kremam var elimde kremaları ilave ediyorum Kremayı ilave ettikten sonra yine mikserle çırpıyorum. Bir yandan da elimde spatula ile kenarlarını şöyle güzelce sıyırıyorum ki her tarafına krema eşit olarak dağılsın istiyorum. Bakınız muhallebimin son hali. Bu gerçekten çok çok lezzetli oldu. Kupta servis etmek için bu ölçü gerçekten çok ideal. Bu katı malzeme yani un ve nişasta ölçüleri çok çok ideal kesinlikle üzerine ekleme yapmayın tam tarife göre yaparsanız bu kıvamda çok lezzetli bir Magnolia kremanız olacaktır ben şimdi bunu kullanabilmek için daha rahat kullanabilmek için böyle bir krema sıkma poşeti kullanıyorum Çünkü bu Magnolia kaselerinin ağzı birazcık dar kenarlarına böyle bulaşmaması için daha temiz çalışmak için bunu şöyle geniş ağızlı bir kasenin içine oturtturuyorum. Ve kepçeyle muhallebimi bunun içine alacağım. Bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Eğer bu, bu şekilde bir maglonya yapacaksanız gerçekten ben bu yöntemi seviyorum ve sık sık kullanıyorum. kremonun poşetimin ağzını Küçük kesiyorum. Çok da büyük kesmiyorum. Yine çalışma kolaylığı olsun istiyorum. Ardından böyle hazır kuplar var elimde. Onlara dolum yapıyorum. Bu kıvam gerçekten çok çok lezzetli. Ve çok güzel bir kıvam. Zaten muhallebinin tarifi çok çok lezzetli oluyor. Kıvamda katı malzemeler fazla olmadığı için oldukça ideal oluyor. Şöyle bir kaşıkla Yüzeyini hafif düzlüyorum. Çünkü üzerine bisküvi dökeceğim için dümdüz olmasını istiyorum. Birer yemek kaşığı bisküvi ekliyorum. Dilerseniz bebe bisküvisi kullanabilirsiniz. Ben bugün Petty Burl bisküvi kullandım. Kakaolu Petty Burl de çok güzel oluyor. Dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde muhallebimin tekrar ekleyeceğin için muhallebi bisküvilerin de düz olmasını sağlamak için şöyle kupları hafif sallıyorum ve dört bir kenarına şöyle birer parça çilek ekliyorum Dilerseniz küp şeklinde doğduğunuz çilekleri bisküvilerin üzerine de koyabilirsiniz bu şekilde gayet yeterli ve lezzetli oluyor böyle yapmanızı tavsiye ederim bütün kuplara çilek ekledikten sonra şimdi muhallebinin ikinci katı için Tekrar sıkma poşetine aldığım muhallebimle geliyorum. Bu şekilde çileklerin hafif üzerine çıkacak kadar muhallebi ekledim. Bu şekilde ikinci kat muhallebimi sıktıktan sonra yine kaşıkla biraz düzeltip üzerine ikinci kat bisküvi kırıklarını ilave ediyorum. Daha sonra üzerlerine yarım çilek koyup kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir gün sonra tüketimi hazır hale geliyor. Maktonyalarımı bu şekilde kapağını kapatıp dün gece buzdolabına koymuştum. Bir gece dinlendiler. Dinlendikçe kıvamı ve lezzeti çok güzel oluyor. Ben bu şekilde bir tane de bardağı hazırladım. Böyle kuplarda çok güzel oluyor servisi. Şimdi bunun bir tane sizin için kıvamını göstereceğim. Bakın kıvamında kesinlikle bir katılaşma, bir sertleşme olmuyor. Çok güzel bir kıvamda. Tarife ait tüm detayları, püf noktalarının hepsini bu videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.